Merhaba sevgili Mavi Kadını izleyicileri. Bugün sizlerle İkizler Burcu'nun 2022 yılında neler bekliyor bunu konuşacağız. Aşk, iş, para, kariyer bütün bunlara odaklanacağız videomuzda. Ama lütfen öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkizler burçları öncelikle şunu söyleyeyim. Jüpiter şans gezegeni, bolluk bereket gezegeni. Dolayısıyla İkizler burçları Jüpiter 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda olacağı için kariyer konusunda bu tarihe kadar çok şanslı olacaklar. Diledikleri işe terfiye de geçebilirler. İş yerlerinde terfi yedebilirler, zam alabilirler. Yani kariyerle ilgili istedikleri ne varsa bu tarihe kadar karşılaşabilirler bu olumlu gelişmelerle. O yüzden değerlendirmeye baksınlar karşılarına çıkan fırsatları diyorum. Ocak ayının 24'üne kadar özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar biraz zorlu olacak sizler için. Bunu söyleyebilirim. Biraz kavgalara, tartışmalara açık olacaksınız ve eşinizle ya da ortağınızla bir takım kopukluklar yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. 30 Nisan'da boğa burcunda güneş tutulması var. Zaten bu seneki tutulmalar boğa ve akrep aksında olacak. Boğa ve akrep aksındaki tutulmalar şimdi sizi nasıl etkiliyor? Özellikle sağlık alanında etkileniyorsunuz. Yeni bir günlük rutin oluşturmak, bu rutine sadık kalmak, yeni bir spor programına başlamak, diyete başlamak. Bunlar hep gündeminizde olacak gelişmelerdir 2022 yılı boyunca. Bu 30 Nisan'daki boğa tutulması ile birlikte ise biraz içinize dönebilirsiniz. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sadece çok sevdiğiniz insanlarla bir arada olmayı tercih edebilirsiniz gibi gözüküyor. Satürn Kova burcunda. 2021 yılında da zaten Kova'daydı. Şimdi 2022 yılı boyunca da Kova burcunda olacak. Bu Kova burcundaki seyri Satürn'ün sizin biraz inanç sisteminiz üzerinde önemli etkileri olacak. İnanç sisteminizi değiştirebileceğiniz bir takım sorgulamalar yaşayabileceğiniz kendinizle alakalı bir dönemden geçiyor olacaksınız. Aynı zamanda akademik çalışmalar yapmak, yüksek öğrenimle ilgili konular vurgulanıyor olacak Satürn dolayısıyla. Basın ve medya sektöründe olanlarınız için de Saturn biraz daha disiplinli bir çalışma düzeni getirecektir size diye düşünüyorum. Aynı zamanda süre gelen davalarınız varsa bu davalarla ilgili de önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satürn'ün retro olacağı geri gideceği Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları 5 ay geri gider Satürn. Çünkü önemli bu dönemlerde bahsettiğim alanlarda biraz zorlanmalar yaşamanız olası görülüyor. Tüm ikizler burçlarına çok güzel bir 2022 yıl diliyorum. Hoşçakalın.